Herkese selamlar ben Astrolog Arif Aydın Oğlak Burcu Mart 2023 Burç yorumlarıyla karşınızdayız değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Bugün sizlere Oğlak Burcu ile alakalı bazı bilgiler anlatıyor olacağım. Bakalım Mart'ta Oğlak Burçlarına neler bekliyor? sizlere güzel haberler verebilecek miyiz? Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer e, sizin de astroloji eğitimlere ya da işte bu konularla alakalı spritüel konularla alakalı merakınız varsa kanalıma girmeniz ve oynatma listelerini bir kontrol etmenizde yarar var. Değerli oğlaklar. Evet. Mart ayına başlıyoruz ve güneş üçüncü evinizdeyken başlangıç yapıyorsunuz. Ne demek hocam bu? Üçüncü evde sizin öğrenmek ve bilgi arayışı ile alakalı konularınız gündeme geliyor ve sizin merak duygunuz arkadaşlar işte bu üçüncü evin yöneticisi olan Merkürünüzle de alakalı ve dolayısıyla da iletişim, iletişim konuları ve yine arkadaşlar bazı e, ne diyeyim ben size özel durumlar hangi özel durumlar hocam sözleşmeler, anlaşmalar. İşte mutabakatlar bu üçüncü evinizin konuları ve bunlarla alakalı bir gündeminiz olabilir. 3 Mart itibariyle de arkadaşlar Merkür de buraya yani balık burcuna geçiyor ve sizin yine normalde hani duygularla mantık arasında pek gelip gitmeseniz bile bu sefer aslında duygularınız ve merhamet duygularınızla alakalı da bazı düşüncesel yapılarınızın alevlenebileceğini gösteriyor. Venüs 17 Mart'a kadar Koç burcunda arkadaşlar. dördüncü evinizde ilerliyor olacak. Bu geçiş anne baba ve ebeveynlerinizle alakalı bir durumun, bir göstergesi ki Venüs'ün orada olması o alanda bazı hareketlenmeler olacağını göstergesi. Belki size maddi destek ya da buna benzer durumlar da söz konusu olabilir. Size nakdi yardımlar da yapabilirler. Belki de siz onlara da yapabilirsiniz. Orada artık evinizin ve oradaki gezegenlerinize de alakalı bir durum. Evinizle alakalı ve yine yer, ev yani oturduğunuz ev, yuva dediğiniz kavram bunlarla alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir. Hatta bazılarınız ev alacaktır ve bu ev almak için nakdi ihtiyacı vardır ve o nakte Kavuşabilirler. Aile dargınlıklar, kırgınlıklar var ise bu dönemde barışçıl temalar ön plana çıkabilir. Ama ani fevri hareketlerden kaçınmanızı öneririm. Yani düşünüp taşınıp öyle hareket edin derim. Burada hani para konusu e, güzeldir, önemlidir ama dediğim gibi e, sizin için olumlu bir e, zaman dilimi oluyor. 2 Mart'a geldiğimizde de Venüs-Jüpiter kavuşumu olacak. ki Çok güzel bir zaman dilimi. 12 Mart'ta Çiron-Jüpiter kavuşumu var yine. Genel olarak da 2-12 Mart arası şifalı enerjiler size daha çok aile ve yuva konularıyla alakalı konularda bağlantılı hissedebilirsiniz arkadaşlar. Yani para ve maddiyatla alakalı olumlu şifalanma diyelim biz buna. Ya da beklediğiniz bir durum gerçekleşebilir. Anne babanıza destek olmanız, yapılması gereken işleri varsa yardımcı olmanız, Yine etrafınızda yaşlılar, kemik problemleri olan insanlar varsa ve bunlara yardımcı olmanız sizin için iyi olur. Ve size manevi açıdan ve hayattaki evrensel enerjinin döngüsü açısından size çok olumlu yansımaları olabilir. Ev içi konularda ailenizle yapacağınız her türlü destek bu şifa enerjisini arkadaşlar açığa çıkarabilecektir. Bunu da buradan söyleyelim. 7 Mart'ta geldiğimizde Başak Burcu'nun 16. derecesine bir dolunay var. 16 derecede arkadaşlar değişken burçlarda bir gezegeniniz varsa bu konuda duyarlı olmanızda yarar var. Bu dolunay sert açılar da olsa burcunuza olumlu görünüm vermesi sebebiyle özellikle yabancılar, uzaklar, derin bilgi, yüksek eğitim, hukuksal süreçlerle alakalı olarak sizi destekler bir etkide olacaktır. Yine Dolunay'ın görünürlüğü net olmadan yani başlangıçlarda bulunmak yine biraz beklemenizde fayda var. Yani acele etmeyin. Önce o Dolunay'ın bir görünürlüğü arsın ondan sonra harekete geçin diyoruz. Mars sonu yeni adımlarınızı atmak için daha uygun bir zaman dilimi arkadaşlar. Aynı zamanda 7 Mart'ta toplumsal gezegen Karma'nın lordu olarak balık burcunu biliyorsunuz. Bir şey, balık burcunda satürnün geçişi var biliyorsunuz. Ve burada çok büyük dönüşümler değişimler başlıyor. Ve 3 yıl sürecek bu dönüşüm. Ve arkadaşlar Satürn'ün yükselen oğlaklar içinde sınav alanı yine 3. ev konuları. Yine iletişim, mutabakat kardeşler bu alanda ciddi anlamda sınavlar verebilirler. Eğitim, bilgi, iletişimle alakalı konular ve yine... Merak duygunuzun artması ve kardeşlerle ilgili sorumluluk almanız gerektirecek bir dönem. Çünkü bu alanlarda yanlış giden bir şeyler varsa düzeltilecek ve hak etmediğiniz değerlerden özgürleşeceksiniz. Ya da sizin hakkınızı kardeşleriniz aldıysa burada sorumluluk sahibi bir duruş sergileyerek siz hakkınızı alabileceksinizdir. Bu konularla ilgili yaptığınız iyilik, fedakarlık, dürüstlük ve merhametin karşılığını da görürken tam tersi davranışlarında bedellerini ödemek zorunda Kalabilirsiniz Çünkü siz de kendinizi kurtarmak için maddi imkanlarla kendinizi koruma altına alayım derken başkalarının hakkına müdahil olursanız bunun da terse noktasında size kayıplar olarak geri dönecektir. Yükselen oğlaklar için arkadaşlar Satürn'ün ev geçişlerini daha detaylı anlattığımız videolarımız var. Bu videolarımız Satürn 3. evde videomuzu Astrolog Arif YouTube kanalına girerek ee, orada izleyebilirsiniz ve çok e, orada hiçbir yerde duyamayacağınız bilgilerle anlattık. Bir de bu ay önemli tarihler var. 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart arkadaşlar. Bu 7 Mart, 15, 14, 15, 16, 21 Mart tarihlerinde sert açılar var. Bunlara dikkat etmenizde yarar var. 17 Mart'ta Venüs, Boğa Burcu'na, 5. evinize geçiyor ki bu sizin aşk eviniz oluyor. Hilton'la da bir kare oluşturacak. Burada aşk eviniz hareketlense bile bazı sansasyonlar ve yine hasitlikler, fesatlıklar ve yine spekülatif bazı durumlar yani bildiğiniz sansasyon durumları olma durumu var. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü Plüton'un burada oradaki Venüs'e kare açı atması sizin aşk hayatınızla alakalı dikkat etmemeniz durumunda bazı işte e, olumsuz duyumlar, dedikodular, ayuka çıkan bazı konuları gündeme taşıyabilecektir. Yine burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu da arkadaşlar çocuklarla alakalı konular. Çocuklarınız varsa da bu konuda arkadaşlar e, ne yapacaksınız? Onların e, istek ve arzularına duyarlı olacaksınız. Onların kabiliyetleri noktasında onları yönlendirmeniz gerekiyor. Mesela sanatsal değerler aracılığıyla sağladığınız kazançlarla bağlantılı olarak çeşitli agresyon ve çatışmalara da girebilirsiniz. Ki burada e, çocuğunuzu yönlendirme dediğimiz kavram var arkadaşlar. Tamam mı? Yani çocuğunuzu doğru yönlendirin. İlla onun yapacağı sanatın sizi, yani para ve maddi karşılığı olmak zorunda değil. Çünkü sanat bildiğiniz gibi ruhu besliyor arkadaşlar. O ruhun da beslenmesi lazımdır çocuklarınız için. Bundan dolayı da Bazen bazı şeyler para olmamalıdır. Tabi bu söylediklerim herkes için geçerli değil. Herkesin doğum haritası farklı. Orada gezegenleri olanlar, farklı açı alanlar, daha farklı etkilerde olacaktır. Bu genel anlamda anlattığım bir yorum. Sorun şöyle bir durum olabilir arkadaşlar. Yani burada dikkat etmeniz gereken nokta, işte çocuklarla alakalı konularda yapıcı süreç, yani yapıcı çözüm önerilerinde bulunmalısınız. E, fiziksel ruhsal olarak manipüle edici tutumlarla karşı, tutumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bir de sizin kendi hayatınızla alakalı hasitlikler fesatlıklar. Evet 25 Mart'a geldiğimizde arkadaşlar 25 Mart'ta Mars hem Neptün'le hem de Güneş'te kare yaparak ilerliyor. Mart, Mart'ta arkadaşlar genel olarak sağlığınız ve ilişkilerinizden kaynaklı problemler direkt iletişiminizi ve cebinizi etkileyebilir. Bu da e, önemli bir konu. Bu süreçte belki sağlık çalışanlarıyla muhatap olduğunuz insanlarla her zamanki soğuk ve mesafeli duruşunuzu tartışmacı, kavgacı tutumlara girmeden göstermeye çalışın. Burada biraz sizi yeriyor gibi oluyoruz ama yani sizin oradaki o resmi duruşunuz var ya, o resmi duruşunuzun zaman zaman size kazandırdığı şeyler olur. İşte burada da labali görünmemeniz, resmi olmanız, Sizle olan ilişkilerde samiyet damarınızı kullanıp da size yaklaşımların önüne geçecektir. Aksi takdirde asi ve zorlayıcı davranışlar ellerinizdeki bazı durumları kaybetmenize neden olabilir. 21 Mart'ta ise Koç Burcu'nun sıfır derecesinde sert bir yeni ay var. Koç noktası dediğimiz bu konum pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağının yeni başlangıçların habercisi niteliğinde bir önemli yeni ay arkadaşlar. Sizde de Arkadaşlar ev, aile, yuva konularında yeni girişimler ya da mevcuttaki bir girişimin düzeltilmesi ve adeta yeniden başlıyormuş gibi bir hareketin oluşmasına neden olabilir. Belki bir ev veya bir araba mülkü de edinebilirsiniz. Burada en önemli konu arkadaşlar birincisi bazı oğlaklar yeni bir başlangıç yapacak. Bazıları bir problem yaşamış ise ev ve aile konusuyla alakalı o alana tekrar geri dönecek. Geri döndüğünde de yeniden bir başlangıç gibi olması söz konusu olabilir. Çünkü yükselen oğlaklar Pluto transitinde 27 derecede çok ağır transit aldılar arkadaşlar. Plüto 27 derece transit yaparken e, haritanızın oğlak burcu alanını mahvetti. Yani gerçekten hani bazı oğlaklar yükselen. Feleği şaşı, şaştı yani öyle söyleyeyim bence. Yani bir anda ne olduklarını anlayamadılar ve orada bir bir anda çürüme bir anda artık hani hayatında söküp atamadığı klişeleşmiş bir şeyi bir anda söküp atma durumuna geldiler ki bu geçtiğimiz özellikle e, 10 15 Aralık 15 Ocak tarihleri arasında e, çok sert etki aldı bazı olaklar. Şimdi hocam ben de olalım ben almadım. Sen almayabilirsin. Bak ne diyorum. Haritanda mesela yükselen oğlak 27 derece. Yani senle bir oturup konuşmak lazım. Ne yaşadın falan. Hani hakikaten dinlemek lazım yani. O yüzden de bazı oğlaklar bu dönemde çok sert etki aldı. Şimdi Plüton dediğin gezegen zaten 180 yılda yani şey yapacak tekrar eski hizaya gelecek ve 27 derece yani bir insanın 200 yılda bir yaşayabileceği bir durumu bazı yükselen oğlaklar yaşadı. Yükselen oğlak olmayıp da oğlak burcunuz oğlak burcu da var. Yani hepinizin 12 tane burcu var arkadaşlar. Tek bir burcunuz yok. 12 tane burcunuz var. Haritanızın oğlak burcu alanının 27 derecesinde olanlar yani 27 derecesine gezegen olanlar da geçtiğimiz işte Ocak Aralık Ocak aylarında sert etkiler aldılar. Yani ne yapacaksın? Bu da kader işte böyle. Yani bazılarının başına yani pişmiş tavuğun başına gelmesi hesabı 200 yılda bir yani bir döngü yapacak. O da gelmiş size denk geliyor. Niye? Yani orada aslında size bir mesaj veriyor. Hayatında bırakamadıklarına alakalı bunları diyor bırak ve yenilerine bak diyor ya da artık diyor hani güven tesis eden, hayatındaki senin için güven tesis eden alanların aslında sandığın gibi güvenli olmadığını, onların bu dünyada çürüyüp gidecek, yok olacak şeyler olduğunu ve bunlara tutunmaman gerektiğini anlatıyordu. Evet arkadaşlar böyleydi ve Pluton kova transiti olacak ve Pluton oğlaktan kovaya geçiyor. Artık bu noktada oğlaklar birazcık daha e, rahat edecek gibi geliyor. Biliyorsunuz bu aslında kitlesel bir durumdur. Yani nesilleri ilgilendiren bir konu. Plüton'un e, kova burcuna geçişi. Fransız ihtilali dönemi olmuştu eskiden ve dünyada bazı yenilikler oldu. Eskiye dair bilgiler ne oldu? Yıkıldı. Yenileri geldi ve eskiye ait konular artık yer bile edinemiyor. Mesela eskiden atlı arabalar vardı. E, farz misal. Tabii bu, bu, burada demek istediğim şey şu. Hiçbir zaman o dönemde yaşayan insanlar arabaların atsız gidebileceğini hayal bile edemiyorlardı. Ama öyle bir şey oldu ki atsız arabalar çoğaldı. Artık atlı araba ile hiçbir şey olacak durumda gelmedi. Yani atlı araba sadece retro, retorik bir şey, simge gibi bir şey oldu. Yani hiçbir anlam ifade etmeyen yani ulaşım açısından bir noktaya geldi. İşte bu şekilde bir önceki anlayış çürüyor. Plüton'un yaptığı etkilerden. Dolayısıyla da bu 23 Mart İstanbul saatiyle 15.13 itibariyle Plüton Kova burcuna ilk girişini yapacak ve Ondan sonra da yükselen olak burcu için bu geçiş tam 2043 yılına kadar ikinci ev alanına dönüştürmeye başlayacak. Ve sizin burada parayla, maddiyatla ilgili konularınızda buradaki bakış açınızı güncellemenize sebep olacak. Para kazanmak güzeldir ama para kazanarak yani çalışarak zengin olmuş bir insanı göremezsiniz. Belki de yükselen olakların en çok anlayacağı şeylerden bir tanesi bu. Zengin olmak. Başka bir şeydir. İlim sahibi olmak başka bir şeydir. Zengin olmak başka bir şeydir. Mesela bir kişinin haritasına baktığınızda o kişinin zenginlik göstergeleri varsa kişi ne kadar çalışırsa çalışsın o, o kişinin zenginliği yarısı kadar yükselemez. Çünkü o doğuştan bir yetenekle doğuyor. Sen limon satarak zengin olacağını zannedersin. O kişi limon satmaya başladığı zaman 3 ay sonra limon piyasasını ele geçirir. İşte bu yüzden de arkadaşlar Burada sadece bir çalışma değildir konu. Para parayı çeker, siz parayı çekeceksiniz. Para da sizi sevecek, gülür gülür gelecek. Yani biraz böyle bir durumlar var. Kişisel çalışmanızla kazandığınız gelirler eğer doğru kaynaklardan gelmiyorsa önümüzdeki 20 yıl boyunca ciddi finansal kayıplar ve iflaslar yaşayabilirsiniz. Helal kaynak dediğimiz doğru akış içerisinde geliyorsa maddi anlamda güçlenebilirsiniz. Çünkü burada böyle bir durum olacak. Kontrol sahibi olabilirsiniz. Kontrolcülük. Yine sahip olduğunuz değerlerle olan bakış açınızla alakalı önemli dönüşüm ve değişimler meydana gelebilir. Sevgili oğlaklar. Evet. Eğer siz de kendi doğum haritanızı merak ediyorsanız arkadaşlar 0543 20 90 444 nolu, WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilir. Ve bizden danışmanlık İçeriği ile alakalı bilgiler alabilirsiniz. Aynı zamanda astroarif.com web sitemizi ziyaret ederseniz orada doğum haritası, astroloji eğitimi ve kişisel gelişimle alakalı bilgiler de mevcut. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Abone ol butonu var sağ alt köşede. Orada aynı zamanda bir çan resmi var dokunduğunuzda. Tümüne işaretlerseniz de yeni videolarımdan haberdar olursunuz değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, sizler için Mart ayıyla alakalı bilgiler verdik. Hatta önümüzdeki 3 yılla alakalı, konularla alakalı da bilgiler verdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Astrolog Arif YouTube kanalımda e, çok güzel bilgiler var. Oynatma listelerine bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. <gülüyor>